Öğrenci miydin? Birazcık seni sıkıştırayım. Sanki ben bence sende biraz haylaz öğrenci tipi var. Sen, evet, gerçekten. Düz duvağa turbanan tipler verdisiniz. <gülüyor> İperaktiftim biraz. Ama sürekli... Şimdi çocuklar diyorlardır ki, kardeşim bize bir sürü akıl verdiniz de siz neydiniz? Çocuklukta diyor, o yüzden biraz yani, kendi çocukluğumuza dönelim. Bir kere beş sınıfta matematikte ciddi hani tembelliğe düştüydüm. <gülüyor> ee, öğretmen tabii nasıl olur diye devamlı bir okul birinciliği için ikinciliği getiren e, bir e, öğrenci olarak beni uyarmak için e, Üçüncü sınıftaki amcamın kızını Sultan bu arada çok teşekkür ederim Bana sağlam bir tokat attırdıydı Tabii o günün metotları içinde sağlam bir uyarı oldu Ben daha sonra inanın psikolojideki doktora ilave matematikte de doktora yaptım kendimi Burada ilk defa söylüyorum hani bu yönümü çok bilmiyordunuz belki. Ee, hem psikoloji hem matematikte ve doktorayla hem bilimde hem psikolojide hem de sosyolojide o günlerde bana yapılan uyarıya borçluyum. Bir kere de tarih dersinde tıpsındığı Savaşı ne zaman olmuştur dedi. Öğretmen az karnı dinlet geçirecekti. Ben de çalış çalışkan öğrencilerdendim. Ama çok ay lazım. Kalktım Tabii ki tarih dersini sayısalcı olduğum için sözele çok şey yapmıyordum. Hocam dedim Sırp Sındığı Savaşı'nda e, Türkler büyük bir e, atalarımız büyük zaferler kazanmışlardır. Haçlılarla Türkler arasında olmuş pardon Sırplılarla Türkler arasında olmuştur diye söyledim. Meğer ki olay öyle değilmiş. Öğretmen <gülüyor> bir yattım. Dediğiniz gibi sınıfın en çalışkan olmama rağmen okul birincilikleri olmama rağmen haylazlığımdan ...imperaktifliğimden geri kalmadım... ...hem öğretmenleri mutlu ettim... ...hem de arkadaşlarımla... ...affedersiniz, inek öğrenci pozisyonuna düşmedim... ...engeli olmak mümkün... ...yeterince yaramazlığımız da olacak... ...ama teneffüslerde... ...ama ara tatillerde... ...ama güvenliği tehlikeye sokmadan... ...ama ara ara kredimizi... ...nerede kullanacağımızı bilirsek... ...bugünlere hep beraber geleceğiz... ...sizler de gelecekte bu stüdyolarda... ...konuşan, bilgi veren uzmanlardan... Tayyar Bey gibi yapımcı ve sunuculardan olacaksınız. Gazeteci olacaksınız. Sizlere inanıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. O yüzden toplum olarak, veliler olarak, öğretmenler olarak el ele verelim. Geleceğe yürüyelim. Ara ara yaramazlık ve eğlenceyi de ihmal etmeyelim efendim. Efendim, yani telkinleri veren işin ustası olunca üstüne bir bağlamlı bir şey bulunamıyorum ama dediğim gibi e... Evlatlarınızı e, kendiniz yapmayın ama sahipte çıkın. E, onlara hayatlarında var olduklarınızı hissettirin. Yalnız olmadıklarını hissettirin. En ufak bir dertlerinde, sıkıntılarında, yanı başlarında olduğunuzu hissettirin. Çünkü onların rol modeli sizsiniz. Ve unutmayın öğretmenler, eğitimciler, doktor yetiştirebilirler, mühendis yetiştirebilirler... Profesörler, işte e, ne bileyim e, tıpçılar yetiştirebilirler ama anne ve baba yetiştirmek sizin elinizde. Onun için bugün çocuklarınızla hesap görmeyin. Bugün hesap günü değil. Bırakın onların bir 15 gün tatil hakları var. Hani sermelerine de müsaade etmeyin ama bu 15 günü onlara da zindan etmeyin. Siz aklı başında bireylersiniz. Bizler de sorumlu yayıncı olarak yayınlarımızda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz uzmanlarımızı getirip. Hani belki çoğunuzun vakti yoktur, ekonomisi müsait değildir gidip danışmaya ama biz yayınlarımıza çok değerli hocalarımızı getiriyoruz. Onlar da zamanlarını bizim için ve sizler için burada değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Bilgi birikimlerini ya da işte karşılaşabileceğiniz sorunlarınıza ilişkin... ...tecrübelerini aktarıyorlar size. Bunlar parayla olan şeyler değil. Ne olur bu tip programlarda aldıklarınızda... ...kulak ardı etmeyin ki... ...hep beraber... ...aşabilelim bunların hepsini. O yüzden şimdi... E, ...benden sonra... ...gece ilerleyen dakikalarda ana haberler... ...seyredeceksiniz. Yarın gazetelerin... ...sayfalarını açtığınızda bakacaksınız. Yarın haberler var yine haberlere... ...bakacaksınız. Biz burada bu kadar... ...konuştuk ettik ama... E, ...yine... Biliyorum ki gazetelerde ve haberlerde hiç istemediğimiz birkaç habere şahit olacağız. Bunu bunu bunu biliyoruz yani. Ama aza indirmeye çalışıyoruz. En alt seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş da yok etmeye asıl hedefimiz o. Ama e, dediğim gibi bunu nasıl başaracağız? Bunu el birliğiyle başaracağız. Hep beraber başaracağız. Onun için biz size destek vereceğiz, sizler bizlere destek vereceksiniz. Çocuklarımızın yanında olacağız ve dediğim gibi bunlar telafisi olabilecek şeyler. Bu 15 günü bırakın, keyifleriyle yaşasınlar. Siz de onlara biraz zaman ayırın. Eksik yönleriniz varsa onları gidermeye çalışın. İkinizin arasında çocuklarınızla anne ve babaların arasında da böyle bir şey varsa, araya girmiş zaman varsa o zamanı kapatmaya çalışın. Çünkü bu günler geriye gelmeyecek. E yeter mi bu kadar? Bence yeter. Efendim güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize, çevrenize, ailenize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü saatleriniz 17-15'i gösterdiğinde ben yine Uçan Kuş TV ekranlarında güzel haberlerle günü yorumlamak üzere karşınızda olmak isterim. Alasmanlık.